Bugün 17 Ağustos 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz. Günün ilk saatlerinde Koç burcunda boşlukta ilerleyen Ay saat 5:22'de Boğa burcuna geçecek. Önümüzdeki iki buçuk gün maddi, manevi, güvence, huzur, istikrar, kişisel konfor alanlarında beklentilerimiz öne çıkabilir. Boğa burcundaki Mars ve Oğlak burcundaki Plüto arasında devam eden üçgen açıyla gerek ilişkilerde gerekse maddi konularda uzun vadeli kalıcı etkiler yaratabilir. Güçlenen toprak elementinin enerjisiyle para kazanma ve sahip olma dürtülerimiz güçlenebilir. Karşımıza maddi fırsatlar çıkabilir. Yapacağımız alışverişler verimli olabilir. Öğleden sonraki saatlerde boğa burcundaki ay aslan burcundaki venüsle dik açı yapacak. Kişisel keyif ve konfor ihtiyacımız artarken tembellik eğilimleri, iştah artışı, maddi konularda müsriflikler gözlenebilir. Abartılı tutumlardan uzak durup dengeli olmaya çalışmalıyız. Akşam saatlerinde çevremizdeki kadın figürlerle olan ilişkilere de özen göstermekte fayda var. Aile ve yakınlarımızla duygusal alışverişlerimiz öne çıkarken sevdiğimiz kişileri memnun etmek için çabalayabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.